Yemekteyiz de muhteşem bir hafta ile başladı. Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya çalışırken zor durumlar ile karşılaşıyorlar. Geçen hafta Tansu yaptığı yemeklerle çok konuşulmuştu ve 4 puanla sonuncu olmuştu. Geçen haftanın birincisi ise Melaha Hanım olmuştu. Bu hafta neler yaşanacak? Yemekteyiz 201. bölümde merakla beklenen yeni yarışmacılar kim işte detaylar? Birinci gün yarışmacısı Abdullah Yılmaz, 34 yaşında evli kamu işçisi, bir kız çocuk sahibi, memleketi Bingöl, hobileri yöresel yemek yapmak, seyahat etmek ve spor yapmak. İkinci gün yarışmacısı Nurhayat Aydoğan, edebiyat öğretmeni, 36 yaşında evli ve bir çocuğu var, Aslen Trabzonlu, hobileri arkadaşlarıyla vakit geçirmek ve gezmek. Üçüncü gün yarışmacısı Mehmet Beyhan Ekmen, restoran işletmecisi, 60 yaşında evli iki çocuğu ve beş torunu var. Memleketi Gaziantep köfteci dükkanı var, hobileri mangal yapmak, kitap okumak. Dördüncü gün yarışmacısı Rüya Doğan, muhasebeci, 31 yaşında bekar memleketi Kayseri hobileri alışveriş yapmak, köpeğiyle vakit geçirmek. 5. gün yarışmacısı Cevriye Tatlıuran, kozmetik firması sahibi, 44 yaşında evli 2 çocuk sahibi, memleketi Sivas, hobileri çocuklarıyla vakit geçirmek, seyahat etmeyi ve şarkı söylemek, bakalım ilk gün yarışmacısı Abdullah Bey kaç puan alacak, Abdullah Bey tahmini kaç puan alacağını yorum kısmına yazın, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız, hoşçakalın.